bugün 6 Şubat 2023 pazartesi ay günündeyiz Aslan Burcu'nda ilerleyen ay dolunay fazında özel yaşamımız ve keyif aldığımız konulara zaman ayırabiliriz yaratıcı çalışmalar sanatsal faaliyetler eğlenceler organizasyon ve çocuklara ait konulara da daha fazla yönelebiliriz bugün evde kalmayı pek istemeyebilir Arkadaşlarımızla zaman geçirmek için kalabalıklar arasında yer alabiliriz canlı sosyal ortamlar bizi mutlu edecek ve dinçleştirecektir yeni kişilerle tanışmakta günümüze ayrıca renk katabilir duyabileceğimiz bazı ilginç haberler de günü hareketlendirebilir ünlü kişiler liderler ve yöneticilerle ilgili konularda gündemi belirleyebilir Aslan burcundaki ay öğleden sonra 17-15'te kova burcundaki satürne yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek günün geri kalan bölümde önemli kararlar vermeden günlük rutinlerle ilgilenmek ve akışta kalmak daha faydalı olabilir Akşam saatlerinde melankolik hissedebiliriz. Yalnız kalıp iç dünyamıza yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.